D çarpı 4D'nin 1 bölü ikinci kuvvetini sadeleştiriniz. Çok güzel. Burada neler yapabileceğimize bir bakalım. Sadeleştirmenin birkaç yolu var ve biz de tüm değişik yöntemleri kullanacağız. D çarpı 4D'nin 1 bölü ikinci kuvveti. Önce 4D'nin 1 bölü ikinci kuvvetine odaklanalım. 4D'nin 1 bölü ikinci kuvveti. Bu iki ifadenin çarpımını bir üsse alırsanız, bu Terimlerin her birini o alıp, sonuçları çarpmakla aynı şeydir. Yani 4d'nin 1 bölü 2. kuvveti, 4 üzeri 1 bölü 2 çarpı, d üzeri 1 bölü 2 ile aynı şeydir. Ve tabii ön tarafta bu d var. Buraya parantez koyabilirim ama bu aşamada fark etmez. Şimdi çarpımını aldığımız 3 ifade var. d'yi ön tarafa koydum. Ve bunu dediğim gibi yapmanın birkaç yolu var. Burada 4 üzeri 1 bölü 2 var. Yani karekök alacağız, değil mi? Bu 2 olacak. Yani buradaki 4 üzeri 1 bölü 2, 2 oldu. Ve şimdi yine farklı şekillerde düşünebiliriz. Dışarıda şu d var ve bir de d üzeri 1 bölü 2. Bu ifadeyi değişik şekillerde gösterebilirsiniz. Bu d üzeri 1 bölü 2 diyebilirsiniz. Ve bunları toplayabiliriz, değil mi? Yani, 2 çarpı d üzeri 1 artı 1 bölü 2 olarak ifade edebiliriz. 1 tam 1 bölü 2 veya 3 bölü 2 denebilir. Bu ifadeyi sadeleştirmenin bir yolu bu. Bir başka sadeleştirilmiş ifade için ise, d üzeri 1 bölü 2 d'nin kareköküdür deriz. Yani bu ifade eşittir 2 çarpı d çarpı d'nin karekökü Bunların ikisi de sadeleştirilmiş ifadelerdir ama aynı şeyi belirtmeleri ilginç.